Evet o kadar efendi seni de gömeyin attı. artık vakti geldi seni de toprağa karıştıralım sonra Remzi sonra da Ali ile Masum. Ama Ali birine çalışıyor Remzi'ye çalışmıyor o Ali'de bir şeyler var çözeceğim ama Ali belki öldürür ama sevdiğim birine çalışmıyorsa öldürmem halimi her neyse ya Onu gömeyim üçünüz teker teker mezarlara girin İkinizi mezara soktum geriye Masun, remzi kaldı onları da bir şekil halledeceğim geçiniz rahmetli ikiniz rahmetli olduğunuz. Derimizi, yedi sıra gelince mağla göreceğiz. Çok rahat göreceğiz. Ana! La oğlum bugün çılgın geliyor ya la. La oğlum onu Şimdi bir sürü malzeme yapmamız lazım. Evinin ta onun. Evinde bir sürü malzeme. işte gideceğiz ondan alacağız. Bunu dolabı yerleştireceğiz. Bunları yer, bu dolaba yerleştireceğiz. Tabi çatabakla adam öldürmekten Almayı unuttuk işte. Üf, nasıl unuturum abicim? Abi çıldıracağım ya. Cık. Neyse neyse. Ben gideyim halledeyim. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Of, yetişmem lazım hemen hemen hemen hemen hemen hemen çılgın gelmedim benim yetişmem lazım ya şuraya parket motoru bas bas bas bas bas bas bas bas anana kömer almayı unuttum ya tamam neyse Tamam Tamam hemen gittim aldım ya of neyse kaç bir tanesini SUBSCRIBE Kalının mart Tamam Bunlar pişe dursun. Ben de bir tanesini koyduk. Bir tane böyle dursun. Şöyle tamam. Olmadı. Dur şöyle yapalım. Zaten biz Aynen böyle daha iyi olur. Şöyle 3 tane bırakak. Ne olur ne olmaz belki. Yetmeyebilir yani. Ay yetmeyebilir dediğim yani. Şu olmayabilir. Fazla yemeyebiliriz yani. Bu da 4lük Koydum ama Bunlar şey için yani Fazla kalırsa Adam yesin yani değil mi Her neyse her neyse ben gideyim şimdi Hemen Çılgın almaya Aha orada gelmiş tamam Gideyim şunun yanına Ne kaçak iyi la Ne yapıyorum benimki Ne yapalım oğlum işte çatı pata indi kapma Devam. Tamam. En son Ogeday vardı. Hallettin mi? Şey. Remzi vardı. Ooo. Oo. Ogeday geldi oğlum. Cidden mi? Ben de bu Remzi'nin ismini karıştırdım. Ben onun ismini Ogeday saymıyorum arada. Nedense. Garip değil mi? Vallahi garip. Sen geleceğimi görüyorsun kardeşim. Simsonlar gibi bir film var var ya biliyor musun? He bir tane çizgi film böyle çocukken izlerdik yetişkin filmi. He. Ama neden? ikimizin de küfürbaz olduğu anlaşıldı işte oradan. La oğlum. Bu kanıları kapat işte ya. Neyse, neyse. Gel. Gel. Şahane iki tane bir yemek yapmışım. Üff. Vay. Hırsızım. Hırsız bey yemek yapıyor. Hayret. Evet. Siz çatabattan başka bir şey biliyor muydunuz? be biliyorum ama ya. Gel la gel. Şu kapıyı kapatmayı öğrettin. Hep ben mi kapatacağım sizin kapınızı ya? Bir kapıyı kapat ne oğlum ya? La oğlum ne uzattın ya? Dediğine kadar kapatmıştın zaten. Tamam tamam neyse kapatayım. Vay! Bursun. Dolaplara bakayım hele. dur ben dur sen baksana ya. Ben şu an bakma şey Tamam. Ee, bir tane çiğ 64 64'lük var, bir tane çiğ tavuk 61'lik var, bir tane çiğ inek 61'lik var, bir tane pişmiş tavuk var 64'lük. Bir tane çiğ tavuk var. Bir tane pişmiş tavuk, pişmiş tavuk, pişmiş tavuk, pişmiş tavuk, biftek. Pişmiş tavuk, biftek, pişmiş tavuk, biftek. Pişmiş tavuk, biftek. Lan oğlum sen ne yaptın lan et öbür müyüz biz de oğlum Lan oğlum Millet eti bulmak için nerelere giriyor la etin kilosu ne kadar oldu la sen biliyor musun ben sana Stok yapmışım torpil yapıyorum sana para benden çıkmış Senin şu dediğine bak ya harbi iyi biliyosun Neyse otur şuraya ya Otur şuraya Ooooo Benle sağlık bu da Neyse gel gel hadi o. yemeğimizi yiyek